Selam gençler nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ee, bugünkü videomda Photoshop CS6'yı e, nasıl kolay bir şekilde virüsüz, e, işte sıkıntı çıkartacak bilgisayarınıza şeyler, e, programlar bulundurmadan kolay bir şekilde kendi hazırladığım dosyete ilerimden kendi hazırladığım e, nasıl indireceğimizi göstereceğim, nasıl bir şekilde kullanabileceğimizi göstereceğim. Kurumu açın abicim. Açıklama kısmında verdiğim linki kopyalayın. Kroma arama butonuna yapıştırın. Ee, boş bir tane bir yer mesela örnek veriyorum buraya. Bir, bir kere tıklayın. Reklam çıkar. Kapatın. Ondan sonra 5 saniye bekliyoruz. Evet. Skip'e bastıktan sonra hop bir kere daha şöyle bir basalım. Reklam var mı? Yok galiba aynen. Dosya indire basıyoruz. Hop buradan istediğiniz herhangi bir yere dosyayı indiriyorsunuz her reklam çıkacak yine kapatın dosya indirdikten sonra gençler ee, şöyle bir şekilde winrar gelecek karşınıza bu Winrarı e, tabii ki de ilk önce winrar yoksa e, şey satık yaptığınız zaman şunlar yoksa şuna benzer resimlerde şeyler yoksa e, ikonlar yoksa e, Google'a şey, Chrome açacaksın gene winrar Winrar yazacaksınız onu sonra winrar ya da işte gezginlerden falan indir ya da tam indir, e, tam indir sitesinden indirebilirsiniz sağ tık yapıyoruz buraya çıkar diyoruz buraya çıkar dedikten sonra karşınıza böyle bir e, dosya çıkartacak bu dosya istediğiniz herhangi bir yere atın buradan e, buradaki tuşa bastığınız zaman hop böyle açılacaktır azıcıkım bekliyoruz bakalım açılacak mı sıkıntı var mı bakın Gördüğünüz gibi bir sıkıntı yok. Hatta fotoğraf falan ekleyebilir miyiz? Örnek olarak bir tane mesela. Örnek olur şu fotoğrafı açalım. Ekleyebiliyoruz. Bu kalitesi düşükmüş. Farklı bir fotoğraf da açalım. Ee, bakalım nerede? Programlar, oyunlar. Pardon. <gülüyor> foto, fotoğraflar olması lazım. Aynen. Şurada bir yerde. Evet, foto. Örnek verim. Ne açalım mesela? Şunu açalım. Gördüğünüz gibi hiç problemsiz hop çalışıyormuş yapılıyor aynen yazı falan ekleyebiliyor muyuz bakalım hop yolla kaydet büyütebiliyor muyuz Aa, Bir dakika yanlış bir şey yapmışım aynen orada orada bir yanlışlık var Alo kafayı yedin. neyse Uygula ha tamam şimdi oldu hop böyle yazdık bir şeyler yazdık CTRL-T'den de hop böyle büyütebiliyoruz, random şeyler yazdım yani çok da şey değil, yapmayın, takmayın hele kafaya, bu kadar. Ee, bu şekilde kolay çık diyebilirsiniz ya da kaydetmediği çıkabilirsiniz, bu kadar basit. Atlata falan e, birkaç tane fırça falan eklemiştim ben, yanlış hatırlamıyorsam aynen. Bu kolay, kolay bir şekilde indirebilirsiniz. Açıklama kısmındaki linkten kolayca ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Twitch'te de yayın yapıyorum. Twitch'ten beni followlamayı, takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı, like atmayı e, ve videoları paylaşmayı unutmayın. Yardımcı olabilirsiniz. E, sevin yardımcı olursanız sevinirim. Beni izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.